Merhabalar. Ee, şöyle bir durumda yani e, gerçekte olan şöyle bir modelimiz var. Biz bunu e, bağımlı ve bağımsız değişkenlerimize rastgele olarak yani yakın olarak verilir derse işlediğimiz gibi yaptık. Burada e, gerçekte olan ilişki y eşit 5 artı 3 x yakın bir şekilde yapmaya çalıştım. E, bağımlı değişkenleri. Normalde e, bizim katsayı tahmini için kullandığımız bete tahminin x transpoz çarpı x'in tersi çarpı x, e, x transpoz y. Bizim e, bağımsız değişkenlerimiz bir tane olduğu için e, kullanacağımız matriz sayısı ve matrizler belli. Burada x için 10 çarpı 2 diyor çünkü 10 tane gözlemimiz var. 10 gözlem için e, hani derste de yapmıştık şunları bir olarak ifade etmiştik ve diğeri de x'i yazmıştık eşittir dediğim zaman ve bunu aşağıya doğru çektiğim zaman oradaki verilerin buraya geçtiğini göreceksiniz. Şimdi sıra bunun transpozunu almak yani dik olan Dik durumdakini yatay konuma çevirmek. Bunun için bu transpoz alacağımız 2x10'luk kısmı seçtikten sonra tam tüm alanı seçtikten sonra eşittir tıklıyoruz ve devrik dönüşüm diyoruz. Devrik dönüşümden sonra nerenin transpozu alınacaksa o alanı seçiyorum ve tüm alanda bu işlemin uygulanabilmesi için kontrol Shift ve Enter tuşuna basıyorum. Gördüğünüz gibi şu şekilde dikey yataya çevirmiş olduk. Şurası da y'lerimiz, y'ler de yine aynı metotla alabiliriz. Eşittir deyip y'nin bulunduğu kısmı tıkladım ve bunu aşağıya doğru çektim. Şimdi geldi sıra katsayıların tahmini. İlk önce X transpoz X var. Bunun için ee, X transpozumuz şurası görüyorsunuz X de burası. X'in çarpımını yazdırmak için de d çarp kullanılıyor Türkçe Excel'de. Yine şu alan 2 çarpı 2 olduğu için bakın bir 2 x olduğu için bu alanı seçtim. eşittir dedim. D çarp dedikten sonra öncelikle X transpozu olduğu için bu alanı seçtim. Hemen akabinde noktalı virgül ve İkinci alanı seçtikten sonra Ctrl Shift Enter tuşuna bastım. Ve burada da X transpose X çarpımını elde etmiş olduk. Şurada da e, X transpose X'in hani şu formülden e, kat bulmak için tersini almamız gerekiyordu. Tersini almak için de Türkçe Excel'de dizeyi ters kullanılıyor. Yine şu alanı seçtikten sonra eşittir deyip dizeyi ters dediğinizde Size e, hangi dizeyin ters e, alınmasını istediğini soracak. Bizim almak istediğimiz dizeyi ters şurası. Şurayı seçiyorum ve Ctrl Shift Enter ile tıklıyorum. Sonra da x'in tersi ve y'nin çarpımı isteniyor. Yani şunla şunu. Yani x'in transpozu y ile çarpımı istiyor. Pardon. Şunların çarpımı olacak. Yine şu iki alanı seçtim. Eşittir dedim. D çarpı. Geldi. Birinci diziyi soruyor. İlk dizimiz X transpose olan kısım. Sonra noktalı virgül ve yeni olduğu kısım Control Shift Enter. Evet. Sonrasında ise bunların hepsini toplam formüldeki yerine koymak. Bunun içinde e, yine 2'ye 1'lik çıkacak çünkü iki tane kat sayımız var. E, Eşittir'e tıklıyorum seçtikten sonra. Şu D çarpı. D çarpı kullanıyorum yine çarpma mahallede oldukları için. Ve X'in tersi, pardon X transpose X'in tersi çarpı X transpose Y'yi yapmamız gerekiyor. Şurada zaten bunu yapmıştık. Şurayı seçtim, noktalı virgül dedim ve şurayı seçip Ctrl-Shift-Enter tuşuna bastım. Evet, kat sayılarımız ilk e, bu şekilde çıktı. Şurada da yazdım. Yani şuradaki e, sorduğumuz sorduğumuz e, doğrusal denklem şu şekilde. Elimizdeki verilerde doğrultusunda çıktı. 4,333.78 artı 3,52. 38 x. X'in katsayısı da oymuş. Şimdi bunları e, hani sağlamasını da yapabiliriz. Şuradaki verileri şu anda bunları buraya otomatik olarak yani fonksiyonel olarak yazdırdığımız için burada <gülüyor> gerçekten e, tam olarak bu sonuç elde ediliyor mu kontrol edebilirsiniz. Şöyle ki eşittir dedim. 5 artı 3 x olacak. 5 artı e, 3 çarpı x de şuradan gelsin. Dedim ve entere bastım. 14 etmesi gerekiyormuş. Bakın şuradaki sayıların hepsi değişti ve katsayılarımız da 5.3 olarak geldi. Ha, bu e, hani matris yöntemiyle kendiniz çözmek istiyorsanız yapabileceğiniz hemen katsayıları geri alalım. Bunun yanı sıra e, isterseniz Excel'de regresyon da e, çözebilirsiniz. Bunun için yapmamız gereken dosya seçenekler kısmına geliyorsunuz seçeneklerde eklentiler kısmında burada e, çözümleme aracı var etkin olmayan yani çözümleme araç Ben bende etkin şu anda sizde şurada çıkacak etkin olmayan uygulama eklentileri içerisinde çıkacak buna e, git dediğiniz zaman o eklentiyi sizin için açacaktır peki o eklentiyi nerede göreceğim şuradaki veri kısmı var veri kısmına geliyorsunuz en sonunda e, veri çözümleme kısmı var. Veri çözümleme kısmına tıkladığınızda bakın en son ben e, regresyon yapmıştım. Şurada ANOVA korelasyon, kovaryans f testi gibi e, çözümlemeler de yapabiliyorsunuz. Regresyonu tıkladığımızda bize soruyor. x e, Pardon Y giriş aralığı neresi? Y giriş aralığımız şurası. Orayı seçtim. Sonra X giriş aralığı soruyor. X giriş aralığımız da şurası. Ve eğer etiketleri, güvenilir düzeyini ve bunun gibi benzeri işlemleri buradan ayarlayabilirsiniz. Yeni sayfada veyahut da istediğiniz bir çıkış aralığında ya da yeni çalışma kitabında oluşturabilirsiniz. Ben yeni sayfa diyeceğim ve tamam dedikten sonra bakın sayfa 2 olarak buraya geldi. Kat sayılar da burada belli. 3 virgül kaçtı bizimki? Pardon. E, evet. Yanlış mı yaptık? 3,88'e 3,092 3,88'e 3,092 Şurada görüyoruz. Biraz önce ben verileri değiştirdim. Ondan zannedersem şurada değişiklik oldu. Bu ilki şurası olacak. 3. artı 3,090,2,0,1 yani şöyle aynı daha da uzatmış ee, virgülden sonrasını bu şekilde de kolaylıkla yapabilirsiniz ee, umarım faydalı olur